Merhabalar, 3-9 Ekim haftasının astrolojik gündemini yorumlayacağım bu video içerisinde. Öncelikle kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Danışmanlık ve iletişim için gmail.com adresini veya instagram opikus adresini kullanabilir. Beni Instagram üzerinden de takip edebilir. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu alanların daha çok aktif olacağını söyleyebilirim. Evet, artık Ekim ayına giriş yaptık. Eylül ayı ile beraber bir dinlenme bir arınma sürecini geride bıraktık ve Ekim ayı itibariyle artık tutulmalar döngüsünün başlaması hayatımızda kadersel dönüm noktalarının yaşanacağı bir süreci işaret ederken Ekim ayı itibariyle yavaş yavaş retro hareketlerin azalmasıyla beraber de enerjiler biraz daha akışkan hale gelmeye başlayacak ki tutulmalara bizleri hazırlasın. Evet 3 çekim haftasından bahsediyoruz. Özellikle e, geçtiğimiz ayı itibariyle biliyorsunuz e, Merkür Retrosu vardı. Ve bu haftanın başında Merkür artık Başak Burcu'nda tekrar düz seyrine başlıyor olacak arkadaşlar. E, Merkür Terazi Burcu'nda retro harekete başlamıştı. Ancak e, son çeyreğini Başak Burcu'nda başlamıştı. E, sürdürdü retro hareketinin ve tekrar Başak Burcunun son derecelerinde düz seyrine başlıyor olacak. Bu hafta itibariyle tabi Merkür retrosunun hemen bitmesi özellikle haftanın ilk günlerinde yine Merküryen konularda iletişim yazılı, sözlü yayınlar yakın çevre ilişkileri, trafik trafikte bulunmak, araçlarla alakalı gündemler noktasında yine kaotik enerjiler yaratabilir. Çünkü Merkür Retros'un başladığı ve bittiği tarihler en yoğun enerjilerin yaşanmış olduğu tarihlerdir. Dolayısıyla bilhassa geçtiğimiz hafta itibariyle yaşanan aksaklıklar, eksiklikler varsa bunları toparlamak haftanın ilk günlerinde önemli olacaktır. Akabinde zaten Merkür tekrar terazi burcuna ilerleyecek önümüzdeki hafta itibariyle. Dolayısıyla bu hafta Başak Burcu alanındaki temizlikleri, organizasyon, düzen, sağlıkla alakalı konular, ile alakalı konular noktasında adımlar atmak adına oldukça uygun bir süreç olacaktır. Evet, haftanın genel gündeminde özellikle hafta başlangıcında ee, Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk günü biraz daha ciddi, disiplinli sorumluluklarımız, görevlerimizle alakalı gündemlerimiz aktif olacaktır. Ee, burada e, duygusal anlamda güç kazanmak Pazartesi ve Salı günlerinde oldukça önemliyken, 4 Ekim tarihinde Ay artık Kova burcuna geçiyor. Burada da hedeflerimiz, hayallerimiz, ideallerimiz noktasında etkin bir şekilde Çalışıyor olacak açıkçası bu görünüm bakıldığı zaman süreçte hafta boyunca etkili aslında önümüzdeki aylar boyunca etkili bir Mars-Neptün karemiz var. Mars-Neptün karesi esasında retro hareketiyle beraber de 30 Ekim sonrası devam edecek olan bir yerleşimden bahsediyoruz. Tabi yalanlar dolanlar, biraz dürtüsel hareketler, saldırılar. E, gerek terör saldırıları, kendini feda eden, e, kendini adayan, hangi uğur için, hangi e, ideal ve amaç için olduğu tabii ki tartışılacak e, bir takım saldırılarla alakalı da çalışacaktır. Bu hafta itibariyle ve önümüzdeki aylarda da Mars Retrosu ile beraber de devam eden süreçte. Bazı skandallar, e, yanılsamalar da yine bu süreçte aktif olabilir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Bilhassa Ekim ayı boyunca ve Kasım ayının da önemli bir bölümünde. Ancak bu haftanın etkileşimlerinde özellikle Güneş'in ve Venüs'ün terazi burcunda birbirleriyle eş zamanlı bir şekilde ilerlediklerini görüyoruz. Yine uyum yakalamak, ahenk içinde olmak, ilişkilere odaklanmak, yeni ortaklıklar ve bağlantılar kurmak adına da pozitif yönde çalışıyor olacaktır bu etkileşim. Burada özellikle bu haftanın gündemine oturan bir koç dolunayımız da var. Haftanın son günü meydana gelecek. Onun için ayrıca bir videoda hazırlıyor olacağım. Ee, bizi koç dolunayını hazırlayan bir hafta olduğundan bahsedebilirim. Ee, bu haftanın e, genel etkileşimlerinden. Aslında hafta başlangıcında önemli görünümler olmasa da devam eden yerleşimler oldukça önemli. Tabii Mars'ın Neptün'le karesi devam ederken Mars'ın aynı zamanda Satürn'e de çok güzel kontakları var. Mars-Satürn etkileşimi yeni girişimlerde bulunmak, yeni ortaklıklar ve faaliyetler uzun süreçli adımlar atmak adına da bizleri pozitif yönde tetikliyor olacaktır. 7 Ekim tarihinde Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşacağını görüyoruz. Merkür 26 derece başak burcunda, Plüto da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Merkür-Plüto üçgeni özellikle çok önemli haberler Teklifler, anlaşmalar, görüşmeler, kalıcı ortaklıklar, bağlantılar, iş birliktelikleri adına çalışıyor olacaktır ki halihazırda hazırda Merkür Retrosu bitmiş olacak. Ee, Merkür'ün başak burcu e, etkileşimi 6. ev konuları ve Plüton'un oğlak burcu 10. ev konuları özellikle iş hayatımızla alakalı biraz daha profesyonel yaşantımızla ilgili kontaklar kurmak, bağlantılar oluşturmak, yeni görüşmeler ve imzalar, anlaşmalar ve teklifleri değerlendirmek adına önemli olacaktır. Zaten birçoğumuz Merkür Retrosu sebebiyle bu tarz eylemleri erteliyoruz ama bazen de bu tarz imzaların Retro'da atılması gerekebiliyor arkadaşlar. Çünkü kaderin bir planı var. Retrolar her zaman her harita için her durum için benzer şekilde yorumlanamaz. Ama bu hafta artık yavaş yavaş hafta ortasından itibaren bu Retro'nun etkilerini de üzerimizden atmaya başlıyoruz. Evet 8 Ekim tarihinde Ay Koç Burcu yerleşimine başlarken 9 Ekim tarihinde de e, Plüto Retrosu bitiyor arkadaşlar. Plüto 26 derece Oğlak Burcu'nda düz seyrine başlıyor olacak. Plüto e, Retrosu tabii ki bu haftanın e, gündemi ancak bu hafta etkisini hisseder miyiz hissedemeyiz çünkü Plüto zaten çok ağır hareket eden bir gezegen. E, aynı zamanda Retrosunda da birkaç derece kadar oynayabiliyor biliyorsunuz. Ama geçtiğimiz aylardaki süreçleri değerlendirmek, özellikle haritamızda Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlardaki duraksama, içe dönüş, yaşanılan ruhsal dönüşümü fark etmek adına önümüzdeki aylarda çok daha etkili bir şekilde çalışacaktır. Gözlemlemesi güç olsa da hayatımızda geçtiğimiz aylarda farkına vardığımız hususları dönüştürmek adına aksiyon almamızı sağlayacak bir gezegen etkileşimi ve geldik bu haftanın son gününde en önemli etkileşime. Koç burcunda meydana gelecek olan dolunay 16 derece Koç burcunda meydana geliyor bu dolunayımız arkadaşlar. haritada özellikle bu dolunayın 10. evde etkili olduğunu görüyoruz. demek ki birçoğumuz adına önemli kariyer girişimleri. Bununla beraber Bununla beraber gelecekle alakalı atılacak adımlar önemli olacaktır. Dolunay'da dikkatimi çeken Şiro'nun da bu Dolunay'a eşlik ediyor olması. Özellikle kariyeri adına bazı sıkıntılar yaşayanlarınız varsa, bu zamana kadar emek verdim, gerekli itibarı göremedim, gerekli destek sağlanmadı, hak ettiğim yerde değilim, Diyenleriniz varsa bu durumun şifalanabileceği yetkileşimler var. Ama kolay olacak mı? Çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. E, çünkü Şiron bazen bizi iyileştirirken, bizi şifalandırırken geçmiş yaralarımızı da tekrar açıp bakmamızı ister. E, tabii o yaralarla yüzleşmek her zaman kolay olmayacaktır. Ama iyileşmek de bazen en dibe vurmakla beraber açığa çıkan bir ee, şifa. Dolayısıyla burada eğer gelecekle alakalı atılması gereken adımlar noktasında kafamız karışıksa, nasıl iyileşeceğimizi bilemiyorsak, işte bunlarla alakalı artık ne yapılması gerektiğinin farkına varacağımız ve buna göre adımlar atıyor olacağımız, bir dolunay çalışacak. Tabii çok detayları e, dolunay videomda e, aktarıyor olacağım. Daha detaylı bir şekilde aktarıyor olacağım. Tam karşıda venüsün olması ay venüs karşıtlı özellikle kadınlarla alakalı konularda iklimlerin aktif olabileceği bazen anne eş arasında kalınabileceği bazen iki kadın arasında kalınabileceği veya kadınların belki de Çatışacağı enerjileri aktive edebilir. Aile dengesi, kariyer dengesi ile alakalı bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Ancak bununla beraber dolunayın aynı zamanda Satürn'e de çok güzel bir kontağı olacak. 8. evdeki Satürn'e. Biliyorsunuz Satürn retrosu devam ediyor ve Ekim ayında Satürn retrosunu da tamamlamış olacağız. Dolunayın Satürn'e bu etkileşimi özellikle Uzun vadeli adımlar atabilmek adına hayatımızdaki bazı fazlalıkları çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. Belki de bir taahhütte bulunmamız gerekiyor. Belki bir ortaklık girişimi söz konusu. 8. ev aynı zamanda ortaklı girişimlerdir. Aynı yola baş koymaktır. Derinlemesine bir bağlantı ve bağlılığı işaret eder. Bunun için emek vermeye, çaba göstermeye gönüllü olmak da önemli. Bu donlayla belki birçok iş ortaklıkları da kurulacak olabilir arkadaşlar. Satürn'ün retro olduğunu hesap edecek olursak bu hak edilmiş bir ortaklık olabilir. Belki bu zamana kadar benim yanımda olan, beni destekleyen kimse yoktu. Kimse benim iyileşmemi istemedi, kimse benim hak edişlerimi görmek istemedi dediğiniz noktada sizinle iş birliği yapmak isteyen, sizinle aynı yolu yürümek isteyen maddi manevi anlamda sizi desteklemek isteyen insanların varlığıyla karşılaşabilirsiniz. Bu aynı zamanda iş kurmak ve bunun için belli bir bütçe ayırmak, kredi veya teşviklerden yararlanmak isteyenleriniz varsa onlarla alakalı da pozitif etkileşimlerin olacağını gösteriyor. Yani bu beklenen kredi veya teşvik sağlanabilir, bu destek alınabilir ama uzun süreli bir ödeme planı karşınıza çıkabilir, çok çalışmak gerekebilir, çok uğraşmak gerekebilir. Dolayısıyla bu dönemde başlayacak projeler oldukça uzun vadeli olabilir. Çok çalışmak ve emek göstermek gerekebilir ama güven vadedeceğini söyleyebilmek mümkün. Tabii devam eden mars Neptün açısından kendi haritalarımız açısından değerlendirmek yine önemli olacaktır. Evet, dolunayın aynı zamanda 10 derecelik bir orpla plüto ile karesi var. Bu bazı evliliklerin, ilişkilerin bitebileceği, tamamlanabileceği belki bir ortaklığın bitip yeni bir ortaklığın başlayacağı, belki bir evliliğin bitip yeni bir evliliğin başlayacağı gündemleri de işaret ediyor olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Tabi burada Güneş Venüs'ün Terazi Burcu'nda haritanın dördüncü evde kavuşumu. Ve 8. evdeki Satürn Mars ile de üçgen açısı büyük hava üçgenini oluşturacak olması çok güzel tanışmaların, çok güzel yatırımların, çok güzel derin bağlantıların da sağlanabileceğini gösteriyor. Ruhsal güç elde etmek, kendi gücümüze inanmak, dualarımızın artık duyulduğuna dair işaretler almak adına da önemli bir etkileşimi çalıştıracak. Ama merkür Jüpiter karşılığının da aktif olduğunu düşünecek olursak, çok büyük sözler vermeyelim, çok iddialı cümleler kurmayalım veya karşımıza çıkan, bizimle beraber olmak isteyen insanların varlığını bir takım şımarıklıklarla ekarde e etmeyelim, göz ardı etmeyelim. Bunlara da dikkat etmek gerekecek. Çünkü Merkür-Jüpiter karşıtlığı kırıcı bir dil kullanabiliriz, aşırı yimsel bir tavır içerisinde olabiliriz, rahat ve rahatlık sınırını aşan bir tutum içerisinde olma ihtimalimiz de çalıştıracaktır. Dediğim gibi... Koç dolunayına dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Bayağı da kapsamlı anlatmaya çalıştım bu video içerisinde ve haftanın kapanışını Koç dolunayıyla gerçekleştiriyor olacağız. Evet haftanın gündemleri bu şekildeydi. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Ben hemen burçlara ilişkin yorumları da paylaşacağım. Abone olur, yorum yapar, beğenirseniz mutlu olurum. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları bu hafta özellikle Merkür Plüto üçgeni ile kariyerinizle alakalı önemli bağlantılar sağlayabileceğiniz önemli görüşmeler ile karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreç aktif olacaktır Hafta sonunda ise burcunuzda bir dolunay yaşanıyor e, bu dolunayın 1 ve 7 aksanı tetiklediğini görüyoruz özellikle ikili ilişkiler ikili ilişkiler içerisindeki tutumunuz e, ilişkilerde e, ne gibi yanlışlıklar var bu e, ne gibi hamleleriniz var, kendinizde değiştirmeniz gereken hususlar nelerdir? Bunlarla alakalı da farkındalığın oluşacağı bir hafta olacaktır açıkçası. Bu süreçte özellikle hayatınıza yeni bir düzen inşa etmek, belki kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı üstlerinizden destek görmek gibi temalar varken, ikili ilişkilerinize de odaklanmanız gerekiyor. Karşı tarafın ılımlı tavırları karşısında sizin ne gibi, bir tavır takındığınızı gözlemlemeniz ilişkilerin gidişatı açısından önem arz edecektir. Güzel bir hafta olsun dilerim sevgiler. Merhaba sevgili Boğa burçları, bu hafta Merkür Plüto üçgeni ile beraber özellikle hayatınıza bir takım heyecanlı aktiviteler girebilir gibi gözüküyor. Belki bir seyahat, belki yeni bir eğitim, belki çok hoş bir tanışma, belki sosyal medya kanalından başlayan bir aşk ilişkisi, belki de sizi çok mutlu edecek bir proje veya bir haber olabilir. Burada özellikle yeni bir takım şeylerle karşılaşacağınızı ve bu durumun sizi biraz heyecanlandıracağını gözlemleyebiliriz. Ama eğer bir tanışma, bir görüşme söz konusuysa çok güçlü bir tanışma olabilir. Hayatınızda iz bırakacak bir süreçten de geçebilirsiniz. Hafta sonunda burcunda bir dolunayımız var. 12. evimizde etkili olacak ve 12. 6 aksı çalışacağı için özellikle sağlık konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Yine bir takım sağlık sıkıntıları yaşayan boğa burçları varsa şifayı bulmak adına doğru şifa tekniklerini değerlendirebilmek adına da ee, çok şanslı olacaklardır. Ee, sizi iyileştirebilecek mekanizmalar ile de karşı karşıya kalabileceğiniz bir hafta sevgili boğa burçları. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Merkür Plüto etkileşimi ile beraber özellikle yaşam alanınız, konfor alanınızda bir takım güzellikler yaşayabilirsiniz. Özellikle ailenizden bir konuda destek görmek, belki bir yerden beklediğiniz toplu bir kazancı elde etmek, evinize bununla alakalı yatırımlar yapmak, belki bir çoğunuz açısından ev almak, kredi çekmek gibi durumlarda aktif olabilir. Aynı zamanda eşinizin mali durumuyla alakalı da güzel gelişmeler yaşanabilir ve siz de kendinizi ruhsal anlamda daha huzurlu hissedebilirsiniz. 9 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11 5 aksı hareketli. Burada da geleceğinize dair bir takım kararlar veriyorsunuz. Bağlı olduğunuz sosyal çevreler, arkadaş ilişkileriniz, hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız. Bir tarafta Güneş ve Venüsün 5. evde olması, aşk. Ve heyecan arzunuzun çok fazla yüksek olacağını gösterirken bir taraftan da hedeflerinizi belirlemek durumundasınız. Özellikle hedeflerinizi güncellemek zorunda kalabileceğiniz ama kendinizi mutlu etmek adına hoş zamanlarda geçirebileceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Evet bu hafta merkür Plüto üçgeni ile beraber çok güzel iş ortaklıkları İş birliktelikleri, evlilik haberleri, ortaklık ve sözleşme haberleri karşımızda ve kapımızda gibi gözüküyor. Gerçekten birçok yengeç burcu bu süreçte yeni insanlarla tanışabilir, yeni bağlantılar kurabilir, yeni teklifler ile karşı karşıya kalabilir. Hafta sonunda ise Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak ve 4 10 aksını tetikleyecek. Kariyeriniz, geleceğiniz, aile düzeniniz, geçmiş ve gelecek arasındaki denge, özel hayatınız ve toplumsal aranadaki e, rolünüzle alakalı. Bir tamamlanma, bir kapanış var. Özellikle e, kariyerinizle alakalı, hani içinize batan bir takım yara olan süreçlerin şifalanabileceğini gözlemleyebilirsiniz. Evinizde de bir takım e, hoş zamanlar geçirebileceğiniz ama bu dengeyi sağlamakta bazen zorlanabileceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor. Sevgili yengeçler, güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan Burçları. Bu hafta Merkür-Pürota etkileşimiyle beraber iş değiştirmek, sizi mali anlamda daha iyi hissettirecek yeni bir işe girmek, kendinize duyduğunuz güveni tazelemek, hayatınızı daha organize, daha planlı bir hale getirebilmek adına güzel ve destekleyici görünümler söz konusu olacak. Hafta sonunda ise dost burcunuzda bir dolunayımız var. 9. evinizde koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. 3 ve 9 aksının hareketli olduğunu görüyoruz. Haberleşme ve iletişim trafiği oldukça aktif. Bu donlarla beraber belki bir eğitim sürecinin sonuna gelebilirsiniz. Belki yurt dışı ile alakalı, hukuksal gündemlerle alakalı konular neticeye kavuşabilir. Aynı zamanda e, bazı yanlış anlaşılmalar, e, bazı... E, İletişim problemleri yaşandıysa bilhassa Merkür Retrosu'nda bunları da telafi edebileceğiniz bir etkileşim olacaktır. Çevrenizi yeniden gözden geçireceğiniz ve güncellemek isteyeceğiniz bir hafta olacak sevgili Aslan Burçları. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta özellikle Merkür-Pülüta etkileşimiyle beraber kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz, geçtiğimiz haftalarda yaşamış olan e, iletişim problemlerini çözümleyeceğiniz, aynı zamanda e, çok hoş sürprizlerle karşılaşacağınız bir hafta olacak. Biraz eğlenmek isteyebilirsiniz, aşkı yaşamak isteyebilirsiniz, keyifli vakitler geçirmek isteyebilirsiniz, en doğal hakkınızdır biraz kendinizi iyi hissettirecek süreçlerde bulunacağınızı gösteriyor gökyüzü. Bu hafta aynı zamanda Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 8. evinize etkili olacak ve 2 8 aksını Tetikliyor olacak. Ee, bu dolunayla beraber mali konularla ilgili bir kapanış bir tamamlanma olabilir belki uzun zamandır bir borcu ödüyorsunuz ee, bu borcu kapatabilirsiniz ee, sizi zorlayan bazı sağlık problemleriniz var ameliyat operasyon gibi süreçleriniz var belki bu konuda artık net bir karar veriyorsunuz veya karar çıkıyor. Belki de e, üzerinizde baskı hissediyorsunuz ama sebebini tam kestiremiyorsunuz. İşte bu konuların şifalanabileceği, bu konularda artık biraz daha netleşebileceğiniz, belki elinize bir miktar paranın da geçeceği, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi Burçları. Bu hafta Merkür Pürüt etkileşimiyle beraber Biraz içinize ve ruhunuza dönüyorsunuz. Özellikle aileniz, eviniz, yuvanız, konfor alanınızda e, bugüne kadar e, tam kestiremediğiniz, çözümleyemediğiniz konuları çözümlemek adına sanki bir takım sezgisel veya e, ilahi mesajlar alacaksınız. Geçmişteki kayıplarınızı telafi etmek adına güzel haberler, güzel teklifler ile de karşı karşıya kalabileceğiniz güçlü ve derin bağlantıları yeniden hissedebileceğiniz özellikle ailevi bağlantıları hissedebileceğiniz bir hafta olacaktır. Hafta sonunda Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay haritanızın tepesinde tam tepe noktasında <gülüyor> pardon arkadaşlarım çok özür diliyorum. Bu dolunay haritanızın e, tam alçalan noktasında elbette. E, bir anda yengeç burçlarına gitti aklım. Çok özür diliyorum. E, burayı hemen sizlere ulaştırmak için e, videoyu kesemeyeceğim. Bu dolunay haritanızın yedinci evinde etkili olacak. Yedinci ev ve birinci ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Ve e, burada ikili ilişkiler alanında bir takım tamamlanmalar ve kapanışlar var. Belki bazı ortaklıklar sonlanacak, bazı ilişkiler sonlanacak, bazı sözleşmeler sonlanacak veya feshedilecek. E, burada kendinizle alakalı Güneş'in ve Venüs'ün burcunuzda olmasından mütevellit. Artık kendinize güveniyorsunuz, artık ne istediğinizi biliyorsunuz. O eski güvensiz hallerinizi geride bıraktınız ve sizin için en iyisine odaklanmak adına ilişkilerde yeni reformlar, yeni düzenekler, güncellemelerde etkin olacaktır. Sevgili terazi burçları, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Merkür Plüto üçgeni ile beraber sürpriz haberler, teklifler... Yeni iş imkanları, yeni hayaller, yeni umutlar aktif olacak. Belki bir arkadaşınızın vesilesiyle bir teklif alabilirsiniz. Belki yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Belki sizin hayallerinizi, umutlarınızı yeşertecek güzel başlangıçlar, güzel haberler alabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu hafta sonunda Koç burcunda bir dolunay yaşanacak ve bu dolunay sizin haritanızın 6. evinde etkili. 6 ve 12 aksı tetikleniyor. Yine sağlık konuları gündemde. Açıkçası bir takım kronik rahatsızlıklar varsa bu donlarla beraber ortaya çıkabilir ki siz de onu görün ve iyileştirin. Çünkü Şiron'da burada desteğini gösterecektir. Aynı zamanda hayatımda bir rutin oluşturamadım. İş hayatım bir türlü düzene girmedi. E, organize olamıyorum. E, hayatımı belli bir plana, rutine sokamıyorum. Ki Uranüs zaten e, oğlandı ciddi anlamda zorladı sizi. iş hayatınız, hayat düzeninizi, rutinleriniz alanında hani neye elinizi atsanız e, ani bir olay yaşadınız gibi. Ama artık bu konular bu donlarla beraber biraz daha netliğe kavuşacak gibi gözüküyor. Sevgili Akrep Burçları, keyifli bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yay Burçları. Bu hafta Merkür Plüto üçgeni ile beraber özellikle mali konularda güzel şanslar elde edeceksiniz. İş değiştirmeyi düşünen yeni bir işe girme, girmeyi düşünen e, mali anlamda e, daha iyi pozisyonları olan e, bir yol tercih etmek isteyen Yay Burçları varsa bu anlamda oldukça şanslı olacaklar. Hafta sonunda ise dost burcunuzda, koç burcunda bir dolunay var ve sizin 5. evinizde. Burada bir aşk ilişkisi, bir gönül meselesi çözüme kavuşturulabilir. Bir gönül yarası iyileşebilir açıkçası şironda da işin içinde olduğu için. Çocuklarla alakalı sıkıntılar olanlar varsa bunlarla alakalı da çözüm yollarını bulunabileceği ve sizinle mutlu eder. Siz bu hayattan nasıl tat ve keyif alırsınız? Bunlarla alakalı artık kafanızın biraz daha netleşmeye başlayacağı belirsizliklerin ortadan kalkacağı bir süreç olacaktır. Güzel ve keyifli olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Merkür plüto üçgeni ile beraber özellikle hayatınızda köklü başlangıçlara imza atıyorsunuz. Bu noktada Merkür'ün özellikle bu 9. evinizden desteği yeni bir eğitim, yeni bir hayat planı, yeni bir yol, yeni bir ülke, yeni bir gündem içerisinde olacağınızı gösterir. Ve siz de artık ne istediğiniz konusunda oldukça netsiniz, kararlısınız, kendi gücünüze ve dirayetinize güveniyorsunuz ve belki de yeni bir yaşam yoluna doğru ilerliyor olacaksınız. Evet e, bu hafta sonu Koç burcunda bir dolunayımız var ve bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olduğunu görüyoruz. Aile düzeniniz, yaşadığınız yer, konfor alanınız, bir taraftan tabi güneş, venüsün haritanın tepesinde olması, kariyer anlamında güzel şans ve fırsatların da sizinle beraber olduğunu gösterirken, sizin kendi yaşam bazı düzenlemeler de yapmanız gerekecek gibi gözüküyor. Bu dolunay enerjisiyle beraber, Artık e, hayatınızdaki önemli dinamikleri belli bir rutine sokmanız gerekecek. Aile içerisinde bir problem varsa bunu çözüme kavuşturmak gerekecek gibi de gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Kova burçları. Bu hafta Merkür Plüto üçgeniyle beraber Özellikle 8. ev ve 12. ev konularında daha ruhsal bir alanda kendinizi güçlenmiş hissediyor olacaksınız. Belki çoğu zaman kendinizi zayıf hissettiğiniz, hemen dağılmaya uygun müsait hissettiğiniz bir süreçten geçtiyseniz artık içinizdeki güç ile yüzleşiyor olacaksınız. Evet, e, bu gücü daha çok aslında manevi anlamda hissedebileceğinizi de belirtmek isterim. Hafta sonunda Koç burcunda bir dolunay yaşanacak ve bu dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. 3 ve 9 aksını harekete geçirecek. Çok önemli bir karar, bir haber Yakın çevreniz belki kardeşlerinizle alakalı bir gündem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Uzun zamandır iletişim sorunu yaşadığınız, verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğünüz bir konu gündemde ise bunların şifalanması ve iyileşmesi adına da karşılaşmalar yaşanabilir, tekrar kontaklar kurulabilir, bazı yüzleşmelerde aktif olabilir gibi gözüküyor. Sevgili kova burçları sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Merkür Pluto etkileşimiyle beraber ikili ilişkiler alanında çok güzel süreçler deneyimliyor olacaksınız. Güzel iş ortaklıkları, tanışmalar, hayalleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda sizi destekleyen insanlar, teklifler, anlaşmalar ve görüşmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Koç burcunda meydana gelen dolunay da hafta sonunda bu haftanın aslında gündemini oluşturan e, temel e, mottoyu ifade etmekte. Bu dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve 2-8 aksını tetikliyor olacak. Burada özellikle parasal konular gündeme gelebilir. Mali anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız, yeterince kazanamadığınızı, bu durumu iyileştirmenizin gerekli olduğunu düşündüğünüz konular ve gündemler varsa, Güneş ve Venüs 8. evinizden sizi bu anlamda destekleyecek, size iyi gelecek, sizi motive edecek insanların varlığına işaret ederken, siz de mali tablonuzu iyileştirmek adına belki de biraz daha ödeme dengenizi sağlayabilmelisiniz bu hafta itibariyle. Bunlarla alakalı net kararların alınacağı. Bir süreç etkin olacaktır. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, mutlu bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilir. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.